Merhaba arkadaşlar. Sistem ayrıldı diye bir disk var. Ve bu disk sistemin diski. Ve bunun gözükmesini istemiyoruz. Olabilecek başına bir hal gelmesin diye. Çünkü bu Windows'u çalıştırıyor. Bunu nasıl gizleriz? Bundan bahsetmek istiyorum. İki türlü yöntemle buraya girebiliriz. Birincisi bilgisayara yönet diyerek girebiliriz. Ya da aramaya yönet şeklinde yazarız. Bilgisayar yönetimini açarız. Buradan disk yönetimini seçeriz arkadaşlar. Disk yönetiminde sistem ayrıldığı görüyoruz. Ee, burada da var. Bakın e, burada harf yok. Burada G var. E, şimdi benim makinamda e, iki tane disk var. Birisi mekanik, birisi SSD hard disk olmak üzere. Ee, şimdi SSD Artist hızlı çalıştığı için e, küçük ama e, onu birbirine kopyaladım. E, bu kopyalama işlemini ikisi de aynı anda çalışabiliyor. Aynı anda kastım birini kapatıp diğerini açabiliyorum. E, bununla ilgili video çekmiştim. İzleyebilirsiniz. E, burada e, yapmamız gereken sağ tuşla sürücü harfi yolunu değiştir seçeneğine gelip bunu kaldır dedikten sonra dikkat ederseniz buradaki e, harf kalktı ve buradan da kalktı. Gelelim buraya. E, dikkat ederseniz e, oradan sürücünün gözükmesi de engellendi. İşlem bu kadar arkadaşlar. Biz kopyalama esnasında e, bir tabi artiskin biri büyük burada gözüktüğü gibi biri küçük olduğu için, bir de D sürücüsü olduğu için burada biz kopyalamayı yaparken onu da diğer videolarımda izlersiniz. Kendince işlemi bitirdikten sonra bir 9 megabayt buraya bir bilgisayar... 9 megabayt çok önemli değil ama gözükmüyor zaten. Ama yine de e, bunu kullanabiliriz. Nasıl kullanırız? E, gelip e, F'ye sağ tuş tıklayıp e, birimi genişlet dersek e, ileri e, 8 megabaytı içine kapsayacak şekilde e, al diyor ve son diyoruz. Dikkat ederseniz 8 MB daha e, işlemimizi genişletmiş oldu. Bu daha büyük olabilirdi e, ve aktif olabilirdi. Yani şurada göstereyim. Ee, buradan e, bu D bölümünü e, buna e, C bölümüne eklemek istersek yani bir formatsız yaparsak bu işlemi şu şekilde yaparız. Sağ tuşuna tıklayıp e, birimi sileriz. Burası az önceki gibi e, siyahlaşır. Sonra e, az önceki yaptığımız gibi videoyu az geri alırsak göreceğiz. C'yi sağ tuşuna alıp e, birimi genişlet seçeneğini aktif olur o zaman. Seçtiğimiz zaman ileriyle deyip bunu onun içine katabiliriz. Yani bu işlemi yapabilmek için sağ taraftaki D sürücüsünün siyah olması gerekiyor. Yani silinmiş olması gerekiyor. Tabii biz böyle bir işlem yapmayacağımız için. Az önce aşağıdaki işlemi yaptık gördünüz. Bu şekilde de bir işlem yaparak yer kazanabilirsiniz. Atıl durumda bulunan Hard disklerinizin parçacıklarını da kullanabilirsiniz. Bu tip işlemler başınıza genelde disk kopyalama, sistem kopyalama gibi işlemlerde gelebilir. Geldiği zaman da bu şekilde bu olayı değerlendirerek harddiskinizi yer bellek genişlemesi yaparak alanlarımızı kullanır. SSD'ler boyutları küçük, işlevi büyüktür. Mesela benim 60 GB SSD'yim. O yüzden her megabaytı önemsiyorum. Ee, sizin de böyle bir durum başınıza gelirse bu işlemleri yürütebilirsiniz. Ee, kalın sağlıcakla beni beğenin ve arkadaşlarınıza tavsiye edin. Teşekkür ediyorum.